Şu anda halkta bir tedirginlik var. Sanki evet. hastanelerde daha çok böyle bir e, virüs varmış gibi düşünüyorlar ama bu ne kadar doğru olacak? Yani onu tabii ki oranlarını bilemem ama herkese dediğim gibi dikkat ediliyor. Evet. Her hastanenin tiryajlarından kapıda bir özel bir bölümü var. Giriş çıkışlara dikkat ediliyor ve onlara göre de polikliniklere yönlendiriliyorlar. Yani mümkün, hakikaten bizim hastanemize de ona çok dikkat ediliyor. E, e, belinden hastaları diğer hastalardan ayrı yerlere alınıyor. Avrasya Hastanesi bu noktada çok başarılı bir hastane.